Böylece Türkler'in Tavsa Haber Bülteni'ne karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık Yılmaz'a tarikhaber.com'un haber bülteni başlıyor. Yaklaşık 22.58'e kadar bu ekranlarda gününe çıkan gelişmeleri serçimi paylaşacağız efendim. Ana Haber Bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı da tanıtacak olursak. Bigolay'da yayındayız. Bigolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Upcanlı yayında yayındayız. Upcanlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz.